Ben beyn, tamam ben tam sen oraya bak ben b'ye gideceğim kanka düz düz gitti barda. oğlum bizimki kurmuyor o da geliyor dün go, dün plant, dün. go plant go plant ya, hello, hello. Oğlum, fuck your you info what are you doing, doing fucking idiot go plant Niye sen? -flash kanka, gel. Ones, tık, tık, tık, tık, Bunlar dedin, flash ha? almaz kanka. Bunlar flash almaz kanka. Oğlum ne yaptın? <gülüyor> B var, B var. <gülüyor> ah! Flash. Flash mi? Flash mi? Bir şey var mı? ÖSEL SEL! <gülüyor> oh, <pay> <gülüyor> saydım, ayda göremedim kanka ya. Durun, geleme. Smoke. Bir ya smoke attım. Hepsi smoke attım ben de. Oluya <gülüyor> <gülüyor> sıksana. Boyun, boyun. Nerede... Gitti, ah, gitti, gitti o? gitti ya. koyayım? gitti o. Yani bir de göğüsü yedin Evet, ben. göğüs durdurdum graniği de en azından. Yedin mi sen fazla? Hep, hep, hep sönüyor, hep sönüyor. Kampada var. Gönümde son B'de. Arabada. Onun arabası var. Ama A'ya gitmedi. Ananı sikeyim yetişemedim. Aa! Oğlum! A bunu bırakayım. Naydı. Ananı sikeyim. Sana bakıyor. O <gülüyor> <gülüyor> vuracaktı abi. Orada vuracaktın. Atacaktın abi. <gülüyor> Şey saniye. Saniye. Hepsine vurmuşum. Ekmekçi geldi. O da orada lan bir tane. Sette evet. galiba. Oğlum yeter bak. Çok güzel hocam, çok güzel. Çok güzel ekmek <gülüyor> topladım. <Çaldı>. Ekmekler <gülüyor> harikaydı. Var hakem. 3 tane çaldı. Oğlum senin değil, ha. hakkı yok müdürüm verdi. Ekmekler çok güzeldi hocam. Yani <gülüyor> <çöpek herifi> ya köpek herif ya. Doydum. <gülüyor> <gülüyor> Ama anneni şimdi yiyeceğim ama ha. Short da geldi. Short coming. İkimiz kaldı. Körüm. Nasıl short öldü, şey short öldü, short öldü, short öldü. Sakin. Ananı s**yim senin. Yok Alboz değil. Dokuz canlı o. Kedi oğlum o windowdaki. Hala orada duruyor değil mi o? Bilmiyorum. Öldü sonunda ama. uçun kare. Burada bir yerde onu ne aldırdın öl de. Ölmedik kanka. Ya da Mekten'de sıkılan adamın armoru varsa. Allah için bitte arama da. One Allah ağzına one more anasını amuk bu adamın. Nerede? Oyun sonu. Thank nice <Gülüyor> <Gülüyor> God Teşekkür ederim, kraliçe atıldı adamım. Oğlum, nasıl evlenen düştü bir anda? Bir şey aldı, M4 almış. Kamey, mm -hmm. kamey. Kame. Oğlum. Karda mı? Oto vurdu. Nerede? Kard değil oğlum, orası bu çocuk. Otoyla vurdu. Short'ta galiba. Ya da boost yaparız. Tamam mı? Aptadır. Short one. Kasıyor, kasıyor adam. Adam kasıyor. <gülüyor> adam kasıyor, gördün mü? Ananı bıçaktı, ananı! Havada bıçak attı bana. Kanka, bunlarda ila var. Bilmiyorum kanka. Bir de vursaydım dedim lan, duymadım. Yanlış mı anladın, ne yaptın lan? Anladım ki, tam moli sesi geliyor bu Aha, 31 çeki benim şer. Nasıl? <gülüyor> Şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu orada olmuştu ya, öyle yapıyor Bak Çok onu güzel. yapmanın ne bir yolu var? yolu var. Daha ne yapayım kanka? Daha nasıl bir flash atayım? Short short Smoke atma. İnanılmaz bir flaş. O JT'yi küreden flash edin, banyo. Mesela zantresi flash tamam. atıyorum. Sıra, lan tamlaya geldim. <gülüyor> Mac'ı gelecekmiş belki karambit. Under olur. Geldi. <gülüyor> Under, onun onu avradını. Dur <gülüyor> bakayım. Window var, şort var. <gülüyor> Un Under'ı ölmedi ha. Ya pik atsana, korka ya, Of. <gülüyor> Toptu. Lan <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum> ben. <Ya. gülüyor> Adam bizi ikiye böldü. On onu 2'ye. tek. Orada Yere bir tane. O yere soldaki Yok daha neler. Oy. Oy. <gülüyor> Abla şart. Böyle. <gülüyor> geller. Böyle. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bağırıyorsun? Anladın evet, evet. Turkish problem Some Turkish problem Bari KD'ye çok düşmesin <gülüyor> Balkondan duruyor bana <gülüyor> Brand oluyoruz lan Kalsay peki HP lol Buuuu O kadar güvenmiyor ki kendine. Emin değilim. Bir şey daha. Şato musunuz ya? Sitovas. Kira. Kira Ya Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah kah. Allah Kanka bizim adam ateşe ediyor sonra kafasını sallıyor abone ol. Mermiye... Gördün mü herhalde sen? Evet. <gülüyor> o ne oğlum? Oğlum biz gibi bir flash kanka. Top net. <gülüyor> Körüme <Köyler. gülüyor> i̇şte iki... koyma. Sola koy. Fala <gülüyor> sapladı. Allah kahretsin sana bakıyor. <gülüyor> böyle, böyle. Hahahaha <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Lan niye bu kadar yer alındı lan? çıkarken beni vurdu Olum Lan o da dinlattı oradan O demek lan ne demek ki? Oyyy kelle abisi ben de, Bu adam Türk mü? Hahahaha bu çocuklar Hahahaha Ah, bu çok zor. Ah, çok iyi de. Oy. Bir tanesini. Tekme kaldır, Hemmoğlu. Evet. Bugün ne döneceğimi Buraya Elal bire bir içine long bomba. 30 saniyen var bize. Ana aynıs. Sen Bip onu alın öğretiyorsun değil mi? Ana ne çıkıyor? Nereden çıktı çocuğu ha? Ana ne çıktı ha? El aldım mı lan o bebeği? <gülüyor> dur dur dur Aha Oğlum ne yapıyorsun ne maftoy <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> No Ya lesek mi Kaç başladık Nasıl vurdum ben ona ya <gülüyor> Aide <Hayır, Asandayım>. ya <gülüyor> bizim kazanmamız <burnumuz> neymiş <gülüyor> <gülüyor> Guys where are you from guys ee, e e, e, -e. hocam? Nereliyiz bugün? #Ölen Kör böyle. I'm from Turkey you. Oh, çok güzel abi. <gülüyor> oh, <gülüyor> çok güzel, nasılsın? Çok... Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> iyi, nasılsın? Ya, good good. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I am from Albania my friend. Oh, o, nice. Albania. Hemen araştıralım bu Arnavutluk'u. I, I love ULPA, You know aynen, aynen. Fuck Putin. <laughs> yeah, me too. You want to fuck you too? <laughs> yeah. the, the you know that Albania song? <tik> <tik> <tik> Let's go, let's go. <gülüyor> Devam yok mu gayna? Haa. Sadece şey biliyorum, Murat'cıyı biliyorum. Listen to this, listen to this. Abi bütün Arnavutlar niye böyle komik? <gülüyor> Makedim var Allah'tan, o kadar yakına girmeyin de içecektim. <gülüyor> Oğuz. Kusturdun o mu nefesiz kaldı? Ya er al. Körüm, körüm, körüm, körüm. Kaçtı sana. Kafa araba low. Arabaya vuramadım ki. Engelli şey olan low. Sandalyesi. Engelli <gülüyor> <gülüyor> sandalyesi Adamın isminde engelli sandalyesi var. Oğlum engelli sandalye ölmüş. He. Nice, bomba. Lock, lock. Long, diğeri bana ne? bana Lok, lok, lok. Lok. bana şimdi. Lok, lok dedi abi. Gördün mü? Adama var mı? Sen bak, son. Gördün 3B, şuan 3B. 2B. Bir bir şey fark ettin mi böyle şeyler mi varmış? O adam ananı bu adam. Köşe tuttum kankere isteram. <gülüyor> <ananibe> <gülüyor> Gördün mü? Switch. Tek onu oynadık. yapamadık. Nerede o? AWP hey, ikon. Oğlum ben de gitirem tek boşuma. <gülüyor> Etik oh Adamlar bir de bol atıyor Evet evet herhalde. kanka dur bakıyorum Bir de bilen et lan Helal Konektör olabilir diyor adam <Gülüyor> Şorta smock atıyor Aykollü Neden evi seviyorsun? Like Dua Lipa